dolar açılışından bildirim yapacaklar. 25 dolar 19.002 euro 21,33. 6215,97 borsa 5.136 ve Bitcoin 28.403 ile günü yükselişle kapattılar. İflas eşiğindeki kreditsiz ay satıldı. Yeni sahibi UBS oldu. Fahiş bir bombardıman geldi. Hakkımızı helal etmiyoruz. Ellerin, ellerinizle boğulun dedi. Şu an Gökbakar ile Kerem Kırık sosyal medya birbirine girdi. Art arda paylaşımlar geldi. Tek hırsızdan ayrılan spiker Ekrem Açgen'in yeni adresi Halk TV oldu değerli izleyenler. gece sos terbiği göremeyecek yaşadığı stres çok net anlaşıldı. Hedefe Bingöl Milletvekili Aydemir'in içine olduğu otobüs kaza yaptı. 3 kişi yaralandı. Muharrem İnciler'in kendisine çağrı yapan Cem Toker'e yanıt geldi. Ben bu anlayışın ve adayın her doğana geleceğine inanmıyorum dedim. Alexis Lozano rekorunu tarihe gömdü. Yeni kral Enner Valencia oldu değerli izleyenler. Kanarya Geriden gelip kazandı Fenerbahçe Alanyaspor'u deplasmanı 3-1'lik skorla mağlup etti. Obe'mizdeki gün özetine sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.